Sana bir yetmişler Beşik etme demişler Bir çirkin ev vermişler Anlay su dağına Anlayı görmüşler sunum sunayım ol ovası hayre ovası yaktı babasın sözümün günlerim senden beri sende yanım sende yan. <Gülüyor> Düşünmüşler Karne karar vermişler Onu layık görmüşler Arda ay son Kaderine saymışlar Ay son seni Yakmışlar Ayare babas geldim hoş geldin üç sene külmedin sen kesinlikle nender sende